Arkadaşlar merhabalar, tyt Geometri Full Tekrar Kampı'nda 14. güne başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Daire konusunu yapacağız. Daire konusunun tekrarını, kısa bir tekrarını ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız bu videoda. Evet tekrarımız sayfa numarası 119'da. Sonra klasik soruların çözümleri de 120, 121 ve 122'de olacak. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Daire konusuna başlamadan önce şunu söylemek isterim. Çemberde uzunluğa hakim misin? Hakimsin. O zaman devam. Değil misin? O zaman dur. Önce çemberde uzunluğu hallet. Çemberde uzunluğu halleden her birey dairede alanı çok rahat bir şekilde yapar. Çünkü niye? Çember, dairede alan ya da dairenin çevresi. Dairenin çevresi nedir? 2 pi re'dir. Sen öncelikle uzunluk bilgisiyle yarı bulup sonra çevreyi bulabilirsin. Ya da dairenin alanı nedir? Pi re karedir kardeşim. Ha bu tam dairenin alanı. Hocam yarım dairenin alanı pi kare bölü 2. Çeyrek dairenin alanı pi kare bölü 4 diye gideceğiz mi? Hayır. Bir de bunun dilimi var. Daire diliminin alanı, daire dilimin alanı da normalde alan pi r kare ya e, alfa derecelikte de 360 derecede pi r kare ise alfa derecelikte de alfa bölü 360 katı oluyor. Yalnız alan bir böyle bulunuyor, bir de yay uzunluğu varsa yay uzunluğu da yay uzunluğuyla da ilgili bir alan formül var. ÖSYM uzun yıllardır sormuyor, karşımıza gelebilir. Bak dikkat et buna Bu yay uzunluğu verilmişse Tamam uzatarak bulabilirsin ama kafan karışabilir orada. İspat yöntemiyle de yapabilirsin aslında ama sen bunu da bil. Hani üçgenin alanı gibi taban çarpı yüksek bölü 2 ya. Bu da L çarpı R bölü 2 eşittir. L çarpı R bölü 2 eşittir. Y uzunluğu vermişse de y uzunluğu çarpı R bölü 2 aynı zamanda alana eşittir. Yani alanda en fazla bunu kullanıyoruz. Ama bazen de karşımıza bu çıkabilir. uzunluğu ile ilgili güzel sorular var arkadaşlar. Sonra halkanın alanı. Halkanın alanı dediğimiz nedir? E hocam büyükün alanından küçüğün alanı çıkartacağım. Yani pi r2'nin karesi eksi pi r1'in karesi dediğimiz zaman alana ulaşırız. E burada t çizildiğinde hocam merkez t çektikten dolayı kirişi iki parçaya bölecek. Şuna x x dersem eğer buradaki halkanın alanında şu t uzunluğu verilmişse içerideki kiriş aynı zamanda küçük çembere t ya pi x kareye eşittir alan haberin olsun. Bunun ispatını şuradan yapıyorduk. Hocam P'yi R kare eksi pi R kare bize alan veriyor ya. Hocam R kare eksi R kare zaten X kareye eşit diyorlar. Hani formülle gidecek olan arkadaşlar eğer giderse sıkıntı yaşayabilir. Çünkü bunun tamamı belki pi hocam burası mesela 16 verildi pi 16'nın karesi dersiniz. Değil ama p 8'in karesi olacak. Orada bir kafa karışıklığınız varsa eğer bu aklınıza gelmezse şu ispat yöntemiyle de Pisagor bağıntısından R kare R kare X kareye eşit. E P'yi R kare eksi R kare de zaten alana eşitti. Yerine koyarsın sonuca ulaşırsın tamam Evet bir de böyle garip bir şey var. ÖSYM ya 10 yıl önce 11 yıl önce hatta sordu bununla alakalı bir şey. Sorar sormaz diye ben yine de ne olur ne olmaz diye bunu buraya koydum arkadaşlar. Yine de bunu bil. Şöyle dik üçgenin kenarları olduğunda. Bak dik üçgenin kenarları olduğunda. Ve dik üçgenin kenarlarına ait yarım daireler olduğunda. Bu kenara ait yarım daire. Bu kenara ait yarım daire. Ve bu hipotenise ait yarım daire olduğunda. Şuradaki alanlar toplamı... S1 artı S2 neye eşit? Üçgenin alanına eşittir. Ha, Bunun farklı bir versiyonu daha var. O da buraya yazılmamış ama göstereyim. Yine bir dik üçgende bu sefer şöyleyken üçgenler yaylar içerideyken şöyle bir yaylar içeride çizildiğinde şöyle yaylar içildi. Bak bunu çap kabul eden, şunu çap kabul eden bir de şunu çap kabul eden bir yaylar çizildiğinde böyle bu seferde ne oluyor biliyor musunuz? Şu alanla şu alanların farkı üçgenin alanına eşit oluyor. Hani belki aklında kalır. Belki çıkar. Çok zor ama çıkarsa da alanlar farkı. Şurası S1. Şurası S2. S1-S2 neye eşit? Üçgenin alanına eşit olduğunu bil. Tamam mı? Evet gençler geldik şuna. Arkadaşlar dairede benzerlik. Bak. Dairede benzerliğin üstünde duracağım. Bir kere dairede Tüm daireler yuvarlıktır. Bir kere tüm daireler benzerdir. Hocam tüm daire dilimleri de benzer mi? Hayır. Açısı aynı olan daire dilimleri benzerdir. Bak bunu unutma. Açısı aynı olan daire dilimleri nerede? Mesela aynı merkezli dairelerde. Burası alfa iken burası da alfa oluyor. Burası da alfa oluyor. O yüzden burada bir 2'ye 1 oran varsa benzerlik yapabilirsin. 2 bölü 3, 4 bölü 9. 4'a iken tamamı 9'a buraya 5'a kaldı diyebilirsin. Ya da birbirine teğet çemberlerde biz benzerlikten bahsedebiliriz. Niye? Bak şimdi dikkat et. Şu ortak çizecek olursan, teğet çizecek olursa teğet kiriş açıdan burası alfa, burası da alfaya. Alfa ise ya. gördüğü yay 2 alfa, alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Bak gördün mü? İşte yayların ölçüleri eşit olan daire parçalarında biz benzerlikten bahsedebiliriz. O yüzden burada şunda benzerlikten bahsedebiliriz. Atıyorum burası 2 burası 3 ken 2/3'ün karesidir. 4/9. E hocam 4/9sa burada kalan 4 ayken. iken Burada kalan 9A diye böyle bir paylaşım yapabiliriz. Aynı şekilde iç içe teğet olan çemberlerde de biz benzerlikten bahsedebiliriz. Kirişler oranı ya da yarıçaplar oranı. Mesela şu. Onun mantığı da yine aynı. Ortak teğet çizdin. Hocam şurası alfayken burası da 2 alfa yapıyor. Alfayken burası da 2 alfa yapıyor. Yaylar eşit ya. O yüzden buradaki alanlarla ilgili yorum yapabilirsin. Atıyorum burası 2 burası 1 olsun. Yine 2 bölü 3. Bak 2 bölü kirişler oranı 3. Ya da yarıçaplar oranı. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Hocam burası 4 ayken tamamı 9 ağ olacak. Buraya da 5 a kalacaktır. Ama benzerliği ne zaman yapıyormuşuz? Ya bütün dairelerde ya da nerede yapıyormuşuz? Ölçüleri aynı olan daire parçalarında. Yayların ölçüleri aynı olan daire parçalarında. Yani sen tutup da şunda şunla bir benzerlik yapamazsın. Ancak ve ancak şunların ölçüleri birbirine eşitse, burası da alfa, burası da alfaysa sen bunlarda bir benzerlik yapabilirsin. Aklın bir köşesinde kalsın. Bunu genelde kimse bilmiyor arkadaşlar. Ya da kullanmıyor. Öyle rastgele soru geldiği zaman ezbere yapıyor. Bu işin mantığı bu. Tamam? özette de konu anlatır gibi yaptım ama önemli olduğu için bu şekilde anlatmak zorundaydım arkadaşlar. Ya yarıçaplar oranı ya kirişler oranı. Zaten yarıçaplar oranı da kirişler oranı da eşit oluyor arkadaşlar. Benzerlik oranı eşit Benzerlik alan ilişkisi de benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit İşte buradaki olayı da gösterdim Atıyorum burası 2 burası 1 ise 2 3'ün karesi hep 2'yi 3'ü kullanıyorum ama 4 9 Burası 4 iken buraya da 5'a kaldı diyebiliriz Yukarıda da o t'te de ben çizilmemiş zannettim ama Burada verilmiş hızlı bir şekilde bunu da göstereyim Burada da yine aynı şekilde atıyorum Burası 2 burası da 3 ise Bu sahaja benzerlik oranı 2 3 değil 2 bölü kaç? 5'in karesi 4 4 25 Burası 4'a iken Burası da 21A oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Bunu unutma. Bu dediğim gibi birbirine teğet çemberlerde ya da aynı merkezli çemberlerde kullanılıyor. Benzerlik başka türlü kafamıza göre şeylerde kullanılmıyor. İşte bu şekilde. Bak burada yarıçaplar 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Esken 4S olacak. 3S kaldı. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Esken 9S olacak. Buraya da 5S kaldı diyebiliriz. Ya da şu da var aynı zamanda. Biz benzerlik oranın karesi alanlar oranla eşit diyoruz ama açılarla da alanları da doğru orantılı olarak dağıtabiliyoruz. Çünkü bir açımız atıyorum alfa bir açımız betaysa bu aynı merkezli yarıçaplar aynı olan dairelerde söyleyebiliriz. pi r kare alfa bölü 360 bir alansa pi r kare beta bölü 360 da ikinci bir alan oluyor. Hocam e, pi r kareler gitti bölü 360'lar gitti alfa bölü beta alanlar oranla eşit oldu. O yüzden aynı merkezli ya da aynı yarı ait aynı yarıçaplı ya da eş çemberlerde e, ne diyebiliriz? Açılar oranı alanlar oranına eşittir diyoruz. Yani 7s 70 e, 110sa 70 bölü 10. 7 bölü 11 yaptığından burası 7sken buraya da 11s diyebiliriz. Ama size bir tavsiyede daha bulunayım. Böyle şeylerde çok fazla karşımıza geliyor. Siz e, normalde sorularda bak şöyle soru mesela şöyle bir soru. Benim konu anlatımında da var. Şu dairelerle ilgili yorumlar isteniliyorsa eğer bak hep yarım daire var karşımızda. Hocam hep yarım daire var. Bir burada yarım daire, bir burada yarım daire, bu burada yarım daire. İşte hep karşınızda bir yarım daire varsa da siz bunlarda da yine çünkü ölçüleri hep 180 benzerlik uygulayabilirsiniz. Yani burada mesela adam şey diyor. Ee, burada alanları veriyor. İşte atıyorum 6 burası 10 sa buradaki x alanı nedir diye soruluyor mesela. Hocam burada alanlar oranını oranlayıp yarı oranını bulabilirsin. Sonra buradaki yarı çapı oradan bulursun. Sonra bunun yarı çapının, bunun yarı çapının oranı, benzerlik oranı, benzerlik oranın karesi, alanlar oranından buraya da gidebilirsin. Benzerlik hikayesini hep soruda böyle yarım daireler varsa kullanabilirsin. Ya da birim karelerin içinde şu gelebilir mesela. Şöyle aynı yarım dairelerle ilgili yorum yapabilirler şöyle. Atıyorum burası 2, burası 1, burası da 1 ise hocam hep yarım daireler var. 2 bölü 3, 4 bölü 9. 4 ayken 9A, buraya 5A kaldı diyebilirsin. Hocam 2 bölü 4... 4 bölü 16. 4 ayken 16 a deyip 9'u buradaysa buraya da 7 a kaldı diyebilirsin. Bu şekilde hep yarım daire ya da hep çeyrek daire karşına çıkmışsa bu şekilde hamle yapmanı tavsiye ediyorum. Evet gençler böylelikle tekrarımızı hallettik. Tekrar hallettiysek o zaman sırada ne var? Klasik soruların çözümleri. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde O merkez daire dilimi OB 12 yani yarı çap 12 verilmiş. AB yayının uzunluğu 10P verilmiş. Buna göre alfa D kaç derecedir diye soruluyor. Normalde çemberin çevresi 2 pi reydi. Şu yarı çap 12. Ama alfa bölü 360 bize yay uzunluğunu veriyordu. 10 piyi veriyordu. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şu 12'ye bölsen 12'ye bölsen kaç yapıyor? 30. Ondan sonra şu 2'ye bölsen 2'ye bölsen bu 15 yaptı. 15 ile karşı tarafı çarpsak 150 yapıyor. O zaman cevabımız 150. Yani birinci soru edremit oldu. Geldik 2'ye. İkinci soruda da yaylar verilmiş. OB uzunluğunu 8 vermiş. BD uzunluğunu 6 vermiş. CD yayını 7 π vermiş. Buna göre AB yayı X kaçtır diye soruluyor. Klasik benzerlik. Şu bölü şu. 8 bölü 14 eşittir. X bölü 7 π diyeceğiz. E buradan sadeleştirsen 4 ve 7 yapıyor. 7'ler de burada sadeleştirdi. İşler dışlar yapınca da X kaç buluruz? 4 π olarak buluruz. Zaten bizden kaç πdir diye soruluyor. İkinci soru balık çıktı. Geldik üçe. Şekildeki yarıçap 5 santimetre olan 4 tane eş. Evet çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirin, Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez çektik. E hocam çok ek çizim. Hayır bunlar anahtar kelime. Burada ek çizim mi yok aslında. Tamam mı? Evet yarıçapta çapta 5'ti. 5 5 5 5 5 5 5 5. Evet merkez çektikten burası 90 derece mi? Burası da 90 derece. Bunlar da 5-5 olduğu için hem bunlar eşit hem de şey olduğu için şunlar paralel olduğu için paralel kenar olacak. Hatta 90 olduğundan dikdörtgen oldu. 90 burası 90 burası. Hatta o zaman burası da 90 burası da 90. İçerideki şekilde karşımıza ne çıktı? Bir kare çıktı. E aynı şeyden dolayı buraları da 90 derece çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu ipin uzunluğu isteniyor. Arkadaş burası kaç? 10. E, o zaman burası da 10. Aynı şekilde 10-10. Aynı şekilde 10 10 ve 10 burası geriye ne kaldı yani 40 artı ipin uzunluğunda 40 var bir de artı bu yay uzunlukları olacak yay uzunlukları da 90'lık dilim 90'lık dilim 90'lık dilim ve 90'lık dilim 90'lık dilimden yani pi 2 pi r pardon 2 pi r bölü 4 90'lık dilim çeyrek dilim ya o yüzden 2 pi r bölü 4 kaç tane var bundan aynısından 4 tane var Bunlar da gitti. 40 artı 10 pi mi yaptı cevap o zaman? 40 artı 10 pi diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Cehan yaptı. Üçüncü soruda. Geldik 4'e ee, taralı şeklin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bunlar da çapmış. Ee, taralı şeklin çevresi. Arkadaşlar öncelikle büyüğün yarıçapı kaç? Çapı 10 olduğu için 5. O zaman ben bunu bir bulayım. 2 pi r bölü 2. Sonra bunu bulayım. 2 pi r. Re. R'si 2 mi? Değil. Yarıçap 1. Dikkat. 1 bölü 2. Şunu bulayım. 2 pi r. Re. R'si kaç? 4. 4 bölü 2. Yarım çember olduğu için bölü 2'ler var. O zaman bunlar sadeleşti. Hocam 5 pi artı. Şurası var. 2'ler sadeleşti. Pi artı. Sonra ne var? Hocam 2'ler sadeleşti. 4 pi yaptı burası. 4 pi yaptı. Ve cevap da ne yaptı o zaman? 10 pi'ye eşit oldu. Cevap Denizli. Kaçıncı soruda daha? Dördüncü sorunun cevabı. Geldik 5'e. O merkezli çember ABCD karesinin kenarlarını teğet ve alan ABCD nedir? 36. Bir kenar kaçtık da 6. Arkadaşlar daha evde alan. Tekrar yaparken söylemedim ama burada söyleyeyim. Konar datımlarında falan çok söyledim zaten. Bütünsellik çok önemli. Bununla ilgili bir formül yok. Bütünsel. Bütünden beyaz alanı çıkartacaksın. Hocam bütün dediğimiz ne? Kare. Karenin alanından beyaz alan. Beyaz alan dediğimiz nedir? Daire alanını çıkartacaksın. Tek satırda genelde işlemi ulaşıyoruz. Merkezde çektik, Merkezde çektik. Hocam burası 6 ise bu da R bu da R. O zaman R'yi kaç buluruz? 3. Karenin alanı 6'nın karesi eksi. Dairenin alanı pi R kare. 36 eksi 9 pi gibi saçma bir cevabı. Çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Bu tür sorulardan sakın korkmayın. Evet cevap Denizli oldu 5. soruda geldik 6'ya. Şimdi çapı gören çevre açı 90 derece görüyorsun. Dikten dik çizilmiş öklit. 6'nın karesi şuraya da a diyeyim ben. 6'nın karesi eşittir a çarpı 2'den 36 bölü 2'den a'yı kaç buluruz? 18 buluruz. A 18. Hocam a 18 burası da 2 çapımız 20 yaptı. Yarı çapımız kaç yaptı o zaman? 10 yaptı. Şimdi bütünsel düşüncem. Yarım dairenin alanından pi r kare bölü 2'den. Üçgenin alanı çıkartacağım. Üçgenin alanı taban belli mi? Belli. Kaç? 20. 20 çarpı. Yüksekliğimizde 6 bölü 2 bize sonucu verecektir. Bak tek satırda çıkıyor. Yani burası 10, 150 50. pi eksi 60 mı yapıyor cevap? Evet. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Evet. Aşağıda uçları K ve L noktalar olan demir bir çubuk verilmiştir. K ve L demir çubuk bu. Sonra çubuk K noktası etrafında saat yönde her hamlede 70 derece, 20 derece döndürülmüş. Şu bir hamlede buraya geldi. 20 derece döndü. Bir hamlede buraya geldi. 20 derece döndü. Böyle böyle böyle böyle devam edecek. Evet. L1 L2. Bak. L1 ile L arası 20 derece. L2 L2 L2 ile L arası kaç yaptı? 2 tane 20 yaptı. L3 ile 3 tane L arası 3 tane 20 yapacak. Gibi gibi gidecek değil mi böyle? Hadi bakalım. Bu döndürme esnasında... L noktasının yeri, yeri yeni yeri yeni L noktasının yeri her hamlede L1, L2, L3, L4 diye gidiyor olarak değişmektedir. L1 ve L7 noktalar arasındaki uzaklık 9 köküç. Hmm. Hocam L7'yi çizsem şimdi ben burada L7'yi çizsem şöyle L7'yi çizdim. Hocam normalde L1 ile L2 arası kaç? Bir tane 20 derece var. L1 ile L3 arası 3-1'den 2 tane 20 derece. L1 ile 7, L7 arasında kaç olacak o zaman? 7-1'den 6 tane 20 derece. 6 tane 20 derece kaç yapıyor o zaman? 120 derece yapıyor. İşte buradaki mesafeyi bize kaç vermiş arkadaşım? Buradaki mesafeyi bize 9 köküç vermiş. E o zaman burası 9 köküçse 120 derece. Bu aynı çubuk. Şunlar birbirine eşit. E o zaman 120, 30, 30 üçgen çıktı burada. Eee 9 köküçse bir kenar kaç çıkıyor o zaman? 9. Yani çubuğun uzunluğunu 9 buluyoruz. Sonra olduğuna göre... Çubuğun L3 noktasından L7'ye geldiği ana kadar. Şimdi L3'ü çizeyim ben. Hocam L3 burası. l 3ten L7'ye geldiği an. Bak l 3ten L7'ye gelirken hop şöyle bir dairesel hareket yapmıyor mu? Bir nokta etrafında döndürme dairesel hareket yapar. Yani şu şekilde bir dilim oluştu burada. Bu şekildeki dilimde ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Bizden bu alan isteniyor. Yalnız burası L3'tü. L3 ile L7 arasında kaç derece var? 7-3 4 4 çarpı 2 80. Burası 80 derece. 80 derecelik daire dilimin alanı soruluyor. Yani pi r kare yani 9'un karesi 80 bölü 360 bana sonucu verecektir. E buradan şunlar sadeleşti. 9'da 36'nın bir tanesi sadeleşti. 4 kaldı. Şunun da şu sadeleşince 2 kaldı. 2 kere 9. 18 pi yaptı. Cevap. Yani cevap Akçay oldu. Yıldız'ı hak eden bir soru diyeyim arkadaşlar? Tamam buraya kalmış klasik soru gibi gözüküyor ama yani e, yeni nesil soru ama kolay olduğu için buraya koyduk. E, ama tam da sınavda çıkmaya aday bir soru. Zaten ÖSYM bak söylemlerimiz genelde tutuyor. ÖSYM şeyde çemberde özellikle yeni nesil sorduğunda gerçekten kolay bir soru. Ya bu orta halli bir soru da diyebiliriz. Kolay ve orta halli bir soru soruyor. Haberin olsun. Örnek 7'yi böylelikle akçay bulduk geldik Örnek 8'e ne yapacağız? Şu alan isteniyor. Hocam bu alanı bulurken ben ne yapmalıyım? Şu karenin alanından şuradaki beyaz alanı çıkartmalıyım. Bu beyaz alan nedir? 90'lık dilim değil mi? Evet. Karenin alanını bulmalıyım. Bir kenar uzunluğu 12 birim olan ABCD karesinin AB çaplı yarım çember ve köşeleri kenarlarının orta noktaları. E bunlar orta noktalarmış bu arada. 6 6 6 6 6 6. E tamam. A yarıçap 6 yaptı. E burası da 6, burası da 6 o zaman. E şimdi benden şu alan isteniliyor. Saçma alan. Bütünsel düşünüyorum. Tüm alan yani karenin alanı. Karenin alanından çeyreği çıkartacağım. 90'lık dilim. Karenin alanı ne? Bir kenara kaç? 6 6, 6 değil mi burası? Evet. 6 kökünün karesi. Eksi çeyrek daire. Pi re kare bölü 4'ü çıkartacağım arkadaşlar. Bu 72 yaptı. 72 eksi 36 bölü 4'ten 9 pi diye sonuca ulaşırız. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Edremit çıktı. Geldik. Örnek 9'a. Merkezleri K ve L o noktaları olan eş çemberler M noktası etrafında M noktasında birbirine teğet. Şöyle birbirine teğet verilmiş. Zaten burada çemberler birbirine değmiş. Merkezleri birleştirmek zorundayız hemen birleştirdik. Ve bunlar eş çemberler. Bunu da unutma. E burada sarı bölge, sarı bölgelerin alanları toplamı. Burası R'yken burası da R. Sarı bölgelerin alanları toplamı. Yani Pi kareden 2 tane var. 32 Pi verilmiş. Pi'ler nanay. E R kare buradan 16 geldi. Ve R'yi de kaç bulduk? 4 bulduk. E evet, R dediğimiz 4. Burası da 4 mü? 4. Sonra BC 2KL verilmiş. BC 2 tane KL verilmiş. Bak dikkat et. KL uzunluğunu 8 bulduk. BC uzunluğu da 2 tane KL. 2 tane 8'den 16'ya eşitmiş. O zaman bunun yarıçapı kaç oldu? 4 4 oldu. E hocam. E pardon 8 8 oldu. 8 burası 8 burası. A yarıçap 8. Yarıçap 8. 8 8 8 eşkenar üçgen çıktı. Benden mavi renkli bölgenin alanı şu üçgenden, üçgenden daha doğrusu eşkenar üçgenden neyi çıkartacağım? Şurası da 60, burası da 60. 60'lık iki tane dilimi çıkartınca mavi bölgenin alanını bulurum. 60'lık dilimden iki taneyi çıkartacağım. Hadi bakalım. Üçgenin alanı bir kenarı 8. A kare kökü 3 bölü 4. Eksi pi r kare. 60'lık dilimin yarıçapı 4. Pi r kare. 60 bölü 360'dan 2 tane çıkartacağım. Çarpı 2 diyeceğim. O zaman 64 bölü 4'ten 16 kök 3 yaptı burası. Eksi şu sıfırlar bununla bu sadeleşse 6. 2 ile bu sadeleşse 3. O zaman 16 pi bölü 3 mi yaptı? 16 pi bölü 3 yaptı. Yani 16 pi bölü 3 16 kök 3 eksi 16 pi bölü 3. O da hangi çıktı? Denizli şıkkında var. Evet örnek 9. Denizli çıktı geldik örnek 10'a. Şimdi D1 ve D2 birbirine paralel doğrular. Eyvallah. Ve yarıçapları da O1 şu yarıçap, bu yarıçap, bu da yarıçap verilmiş gördüğün üzere. Şimdi arkadaşlar, e o zaman buna göre daha iyi dilimlerin alanları sırasıyla S1, S2, S3 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar yarıçapa bakacağım ben. Şu yarıçapa bakacağım. Bir kere burada merkez çektik yapalım. Merkez çektik yapınca e hocam burası R e hocam burası da iki doğru arasındaki uzaklık R olacak. Hocam burası da iki doğru arasındaki uzaklık R olacak. 60'ın karşısı R ya. Ben buna R köküç diyeyim. Burası da o zaman R köküç olsun. Burası da R köküç olsun. 60'ın karşısı R köküç ise 30'un karşısı nedir? Direkt R'dir. 90'ın karşısı da 2 R'dir. Bunun yarıçap belli. E buradaki yarıçapta yine belli mi arkadaşlar? Belli. R köküç. Bunun da yarıçapı çapı R köküç. Bunun da yarı çapı R kök 3. Peki şimdi sıralama isteniliyor bizden. Arkadaşlar S1'i bulalım. S1 dediğimiz burası. Hocam yarı çapı 2R 60'lık. Pi 2R'nin karesi 60 bölü 360. Yani şu, şu sadeleşse 6. 4 ile de 6. 2P'yi bölü 3 mi yapıyor? 2 pi bölü 3 R kare yaptı. Tamam. Geldik şuraya. Hocam yarı çapı R kök 3 olan... S2'ye bakıyorum pi r köküçün karesi bölü 4 çeyrek daire olduğu için. Yani 3 r kare bölü 4 pi yaptı bu da. Eyvallah. S3'e bakalım şimdi arkadaşlar. S3'ü de siyahla yapayım. Ya bu S2. Şu maviyle yazacaktım. S2 şu da S3. Aslında S2 ile S3'ü direkt yorumlayabiliriz. Çünkü niye? S2'nin de yarı çapı r 3, S3'ün de yarı çapı r 3. E, dilim daha büyük ya buradaki dilim daha büyük ya. Ondan dolayı S3 daha büyüktür aslında. E, ama biz yine de yazalım pi r kök 3'ün karesi 120 bölü 360 bana sonucu verecektir. Bölü 3 yaptı. E, bu da 3 r kare bölü 3'ten r kare pi yaptım arkadaşlar. Yaptı. Şimdi ben şunu inceleyeceğim. E, 2 bölü 3, 3 bölü 4 ve şu en büyüğü zaten bu. S3 yapmış oldu. Bu birden küçük. Bu da birden küçük. En büyük bu. Yani S3. En büyük S3. S3. Tamam. Arkadaşlar S1 ile S2'de eşitlik yok. Dolayısıyla direkt cevaba ne diyebiliriz? c diyebiliriz. Ama biz 2 bölü 3 ile 3 4'ü kıyaslayacağız. Ben bunu 4 ile bunu 3 ile genişleyecek, genişletecek olursam. Burası 4 kere 2 8 bölü 12. Burası da 9 bölü 12. 9 bölü 12 daha büyük. 3 bölü 4 daha büyük. O zaman 3 bölü 4 daha büyükse. S2 daha büyük olmak zorunda. Sonra da S1 en küçük olmak zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla örnek 10'u ne bulduk? Ceyhan bulduk. Geldik örnek 11'e. Şekilde birbirine dıştan teğet olan ve merkezleri doğrusal olan 4 eş çember ile bu çemberlerin ikisine teğet olan yarım çember yayı verilmiştir. Evet, o zaman bu çemberlerin hop bu çapı mı oluyor? Aynen. Teğet merkez merkez merkezler doğrusal diyor ya. Evet. Boyalı bölgenin alanı bu. Arkadaş dikkat edersen şeklin çevresi nedir diye soruluyor. R R R R R R R R, R. yazarsak büyüğün yarıçapı merkez burası 4 R mi yaptı. Evet. Boyalı bölgenin alanı pi Aslında şeyden gidebiliriz. Benzerlikten gidebiliriz ama neyse e, çünkü hocam yarıçapı R olan ve yarıçapı 4R olanın 1/16 olacak. Yani burası A iken burası da A, burası da A, burası da A olacak. Tamamı 16A olacak. Buraya 12A olacak deyip işte e, boyalı bölgenin alanı 96 pi eşittir şey diyebiliriz aslında. Neyse oradan yapabilirsiniz. Ama büyük ihtimalle herkesin eli şuraya gitmiştir. Ben de oradan yapayım. Boyalı bölgenin alanı. Büyüğün alanından pi 4R'nin karesi bölü 2'den P R kare bölü 2'den 4 tanesini çıkartacağım. Bu da neye eşitmiş? 96P'yi eşitmiş. pi parantezin alınca pi'ler gidiyor. Bu 16 bölü 2'den 8R kare yaptı. 8 R kare eksi 4 R kare bölü 2 R kare yaptı. Eşittir 96 yaptı. E buradan 6 R kare eşittir 96 ise buradan R kare eşittir 36 yok 16 yaptı. R'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 4 buluruz. Evet R 4 çıktı. Şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Tamam. R 4 ise burası kaç çıktı? 16. Bak şimdi dikkat. Şurayı bulayım. Şeklin çevresi dediğim Şurası şurası şurası şurası ve şurası değil midir? Evet. Şimdi buradaki yayın yarıçapı 16. 2 pi r bölü 2. Yarım yay olduğu için. Yani kaç yaptı o zaman burası? Ay. Kaç yapıyor? 16 pi yaptı. Hocam bir tanesi de yarıçapı da kaç bulduk? 4 bulduk değil mi? Bir tanesi de 2 pi r bölü 4 2'den 4 pi yaptı. Hocam burası da 4 pi. Burası da 4 pi. Burası da 4 pi. E o zaman ne oldu? 16, 20, 24, 28, 32. O zaman kaç pi yapıyor cevabımız? 32 pi yapıyor. Yani örnek 11'i balıkesir kesir bulduk. Geldik örnek 12'ye. Aşağıda bir ABC üçgeni ve bu üçgenin köşelerinde bulunan daireler gösterilmiştir. ABC dik üçgeninin köşelerini merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen M yarıçaplı 3 daire oluşturulmuştur. Üçgenin kenarları üzerinde olup da bu dairelerin içinde kalmayan parçaların uzunlukları 4, 11 ve kaç verilmiş? 13 verilmiş. 4 11 ve en uzun kenar tabii ki hipotonist üzerinde olmak zorunda. Çünkü burası RR ya. Burası da RR ya. Burası da RR. E, burası bu kenardan 2 r çıkartılmış. Burası da bu kenardan 2 r çıkartılmış. En büyük kenar bu olacak. Peki burada ne yapacağız? Kenarlar arasındaki fark kaç? Kenarlar arasındaki fark şöyle bakacak olursan. Şurada 7. Burada kaç? 2. Ee, ne üçgen olabilir? Aralarındaki fark 7 ve 2 olan. Dik kenarlar arasındaki fark 7. 5 13 olmaz. Dik kenarla hipotenüs arasında 8 15 17 olabilir. Hocam şurası hissediyorum. Bakın 8 ken acaba burası 15, burası 17 mi? Buranın 8 olması için 2r'nin 4 olması lazım. 2r ye yerine 4 yazarsam 11 15 yaptı. 2r ye yerine 4 yazarsam 17 yaptı. Tamam 8 15 17. Hissetme. Buna göre dairelerin içinde olup üçgenin dışında kalan Dairelerin içinde olup üçgenin dışında olan yani yeşil bölgelerin alanları soruluyor bize arkadaşlar. Arkadaşlar yarıçaplar aynı ve yarıçapı ne bulduk? Ee, bu 2R4'ten R'yi 2 bulduk? Evet. Şu alan şu alan ve şu alan isteniliyor bizden. Bu alanlara bakacak olursan bu alanlarda yarıçaplar aynı o zaman açı. Hocam Pire kare 270 bölü 360 Pire kare işte bu açı bölü 360. Pire kare bu açı bölü 360. Hmm. Hocam buradaki açıların toplamı kaç derece yapıyor? İşte onu bulacağız. Dikkat et. Ben buraya alfa dersem burası 360 eksi alfa yapar. Buraya beta dersem burası da 360 eksi beta yapıyor. Sen alfa artı betayı biliyorsun. Kaç? Alfa artı beta 90. Şu açılar toplamı kaç? 360 eksi alfa artı 360 eksi beta artı bir de 270. Hepsini toplu halde düşüneceğim. Burası kaç yapıyor? Eee. 360. Bak. 360 eksi alf. Dur. 360 artı. 360 artı. 270. Eksi parantezde alfa artı beta yaptı. Alfa artı beta kaçtı zaten? 90'dı. O zaman sen buradan 270'ten 90 çıkartırsan 180. O zaman 180'den iki tane var. Burada da iki tane var. Burada da bir tane olacak o zaman. E, toplam 5 tane 180 yapıyor. O zaman pi r kare açılar toplamı 5 tane 180. pi r kare 5 tane 180 bölü 360 bana sonucu verecektir. Şunlar şunlar sadeleşti mi sadeleşti 2'yi o zaman şu 2 ile de bu sadeleşti değil mi? E ne kaldı burada 5 kere 2 10 kaldı cevabımız böylelikle 10 pi'yi yaptı arkadaşlar. Bu soru sınavda çıkmış bir sorudur. benzeridir zor bir soru değildir. Buraya koyduk yani yapılabilecek bir soru. Sadece bunları ayrı ayrı yazmaktansa açılar toplamı yarıçaplar aynıyken açılar toplamından e, açılar toplamı pi kare toplu halde pi kare alfa bölü 360. Yani şunu demek istiyorum. Hani bir alfa derecelik bir de beta derecelik. iki tane daire alanı toplarken pi kare alfa bölü 360 ya. Alfa bölü 360 artı pi kare beta bölü 360 ya. Sen burada pi kare bölü 360 parantezin alınca açılar toplamı gelmiyor mu alfa artı beta? Geliyor. Bunu ne zaman yapıyoruz? yarıçapları aynıken yapıyoruz yalnız. Buna da dikkat et. Evet örnek 12 e oldu. Geldik örnek 13'e. Aşağıda verilen karenin ağırlık merkezi bu. E, karenin ağırlık merkezinden arkadaşlar şöyle dik çizmiş. Sen karenin ağırlık merkezinden dik çizdiğin zaman ne oluyordu? Bunlar hep eşit oluyordu değil mi? Evet. Şunların hepsi birbirine eşit oluyor. Hatta buraları kaç yapıyor? ken dört yapıyor. Burası da dört, burası da dört falan filan oluyor. Şimdi benden ne isteniyor arkadaşlar? Buna göre yeşil renkli bölgenin alanın, turuncu renkli bölgenin alanının, alanının oranı nedir diye soruluyor arkadaşım. Şimdi yeşil renkli bölgenin alanı. Dikkat et, burası 90 derece ve şuradaki kaçı da. Burası da aynı olduğu için 45 derece değil mi? Evet. Yeşil renkli bölgenin alanı şurada yazayım. Nedir? 135 derecelik dilimden yarıçapı da kaç? 8. Pi 8'in karesi 135 bölü 360 eksi şu alan ve şu alan. Bu alan 16 eksi bu alanda 4 çarpı 4 bölü 2. 4 çarpı 4 bölü 2. Şimdi 45'e bölsen 3. 45'e bölsen 8. 8'lerden bir tanesi gitti. 24 pi. Yeşil alan 24 pi. Eksi 16. Eksi 8. 24 mi yaptı? Evet. Yeşil alanı bulduk. Şimdi gelelim şuraya. Turuncu boyalı bölgenin alanı. Burası 16 hocam. Burası da 16 hocam. Burası da 4 çarpı 4. 16 2'den 8 hocam. 16 16 16 16 32. 8 daha 40 yaptı. Evet. Turuncu da 40 yaptı. Bana bunun bunu oranı isteniyor. Şimdi 24 parantezin aldığım zaman pi eksi 1 bölü 40 isteniyor bizden. 8'e bölsen 3 8'e bölsen 5 o zaman bu ne yaptı? 3 pi eksi 3 bölü 5'e eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani örnek 13 akçay çıktı. Geldik örnek 14'e. Fatma'nın gözünün perdedeki deliği olan uzaklığı 40 cm ve perdenin duvara olan uzaklığı. Perdenin duvara olan uzaklığı yani şuradaki uzaklık arkadaşlar. 2.8 metre. Yalnız biri santimetre, biri metre. Bu 280 met şey mi yapıyor? Evet, burası 280 santimetre yapıyor. Şimdi Fatma perdedeki pi santimetre karelik dikten bakıyormuş. Pi r kare eşittir pi ise r kare eşittir birden r'yi kaç buluruz? R'yi 1 buluruz. Evet, bunun yarıçapı 1. Şimdi burada bir benzerlik var mı? Var. Uzaklıklar belli zaten. Biri 40, biri 280. 40'ın tamamını oranı, 40 artı 280 oranı. 40 bölü 320 mi yapıyor? Evet yarı çapları oranına eşittir. Evet bu daireyi burada bu daire olarak görüyor ya o zaman bunun yarı çapı ne yaptı? R yap diyecek olursak 1 bölü R'den dolayı 4 kere 8 32 R'yi böylelikle kaç buluruz? 8 buluruz. Evet yarı çap 8 çıktı. Şimdi dikkat et. Burada o merkez dairesel alanın 16 bölü 25'ini görüyormuş. Yani burası 16 A'yken tamamı 25 A'ymış. E arkadaşlar bütün daireler benzerdi. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Tam tersi alanlar oranının karekökü. Yani 16/25'in karekökü 4/5 benzerlik oranına eşittir. E benzerlik oranı 4/5 ise bunun yarıçapını 8 buldum. Büyüğün yarıçapına da x diyeyim ben. 8/x'e eşit olmak zorunda değil mi? Evet. 2 katıysa 2 katı. x de böylelikle kaç çıkar? 10 çıkar arkadaşlar. Böylelikle örnek 14'ü ne bulduk arkadaşım? Denizli bulduk. Ve böylelikle ilk kısmı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yani tamam klasik sorular dedik ama klasik soruların içerisinde de yeni nesil sorular da vardı. Ama bu şekilde parçalamak zorundaydım. Biraz karışık oldu ama konu akışı bakımından böyle sormak zorundaydık. Burada da klasik soruların içerisinde de çok güzel sorular gördük. Daha iyi alanda sanki kendimizi çok iyi bir şekilde geliştiriyoruz yine. Evet eksik parçaları tamamlıyoruz yine. Yine konu anlatımındaki eksikler sanki burada yok mu? Var. Eksik tamamlama gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ya çok faydasını göreceksiniz ya. Bunu her videoda söylüyorum. Çünkü çözerken aşırı derecede zevk alıyorum ben ya. Ondan dolayı. Gençler evet 14. gün birinci videoyu hallettik. Daha Klasik soruları ve tekrarı yaptık. Bir sonraki videoda ikinci videoda ne yapacağız? Yeni nesil ağırlıklı diyelim. Yeni nesil ağırlıklı çözüm, soruların çözümlerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.